Eşyalarımda evde olunca üstümü değiştiremeden mülakata. Bana bahane anlatma. Bu şekilde mülakata gelemezsin. Bu kostümle gelebileceğin tek yer sirktir. Git. <gülüyor> Oradan afille çek kızım. Üçten geri sayınca aç. Kapının arkasından saklan. <gülüyor> ben de delilendireyim anneni. 3, 2, 1. Arkadaşlar gördüğünüz gibi babam ölüyor. <gülüyor> ben videoyu kapatıyorum. Her like bir fatiha. Nasılsız <gülüyor> adaymış. Oğlum bu adaya her gün ünlü geliyor lan. Ünlü akını var lan bu adaya. Ünlü akını mı var? Evet. Ah, Adrian Eliman'ın ne işi var lan burada? Hani lan nerede? Ben de onu diyorum ne işi var burada mal? Ağustos geçelim arkadaşlar lütfen. O mikrofon ne? İşin artisti. <gülüyor> Senin ayağın pedala yetişiyor <gülüyor> mu? Uçakta pedal yok ki mal. Ben böyle modelli falan yapamam kusura bakma. Öyle mi Salih? Öyle. O zaman bize 2 Nisan 2018 gece ikide derece Usta'dan gelen aşkım yarın karını atlat bende kal. Sana sürprizlerim var mesajını ve üç Nisan 2018 akşam alışı adamı Mehmet'in ayağını kırması. Bir de geceyi hastanede geçirme zorunda kalma anne derken anlatmak ister misin? Göz <gülüyor> pesü ben konuşacağım hocayla, bu neymiş ya? Aynen ya, her skece dansöz dansöz. Çok meraklıysan evinde oynat kardeşim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Bana mı diyorlar bunlar? <gülüyor> <gülüyor> ne iş yaptığımı söyledin mi? Eee, yok. Hayatım zaten ne iş yaptığımı öğrenince beni kovacak, ben gideyim ya.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 Lan onun adı dübel miydi? Bana bana gel kaçma güzel. Biri biri. Kardeş sizin birbirinizin sevdiğiniz bir noktanız bir özelliğiniz yok mu? Var aynı tıraş bıçağı kullanmam. Canım tanıştırayım annem. Ah! Hı hı. Kız bu senin anam mı? <gülüyor> Vallahi anlamadım ha. Ablası mı zannettin? Yok kız amcası sandım. Ah. Diye. Doğruları söyleyin Doğruları söyleyin. Söyle lan çocuğa, Hı. doğruları söyle. Ha. Alican, hani senin sünnetinde bir sürü altın takılmıştı ya. <gülüyor> hani biz sana onları vereceğiz dedik ya. <gülüyor> biz onları ananla ezdik. Yalan de. Vallahi. Yalan de. De. Boşuna mı kestiler? Boşuna ha. mı kestiler yani? Tamam oğlum, tamam. Ağlama lan, ağlama. Boşuna tamam. Ya yeter bu artık, bir bırakın. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım baba? Senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah, doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Bahçeli bir evimiz vardı, incir ağaçları falan var. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Böyle böyle incirleri ne Olur, olurdu? Çok Ya incirleri hep toplayacağız, yok. Meyveler yok, babam da kıllandı. Ulan dedi, hayvan mı dadandı acaba bu bahçeye dedi? <gülüyor> bir tane kapağı kurdu, sabah bir kalktık biz, kapağı sıkışmış. Hayır. Hayır yok Safa! Niye tarafta bulunayım ya? Rıfat. Evet dayı. Senin çok beğendiğin bir tane kız vardı ya. Evet. İşte ben ona... Yok anlıyor. <gülüyor> Bu da böyle. Yani her akşam beni dışarı çıkarır. Ay, ne şop güzel. Ne güzel. Ben de Osman çıkarıyorum günde iki kere. <gülüyor> Let's <laughs> go.